Kınamayın dostlar, ahuzarı uzarımı Sine mi derdim çok benim Hayli demdir görmez, oldum ya mi? Ailidendi görmez oldum Ben Bedduam yok inti, sarım çok beni Coşar damlı gönlü, sel gibi coşar Eser boyraz gibi, dağları aşağı Nere gitsem gönlüm hey dos seninle yaşar. Sanma başka kisbi karım var benim. Nere gitsem gönlüm hey dos seninle yaşar. Sanma başka kisbi karnım. Ganlı gönlüm kunda akladım ben edip hayal beşine oydum salladım. Dilek diledim, korkarım yakında, seven yok beni. Artık ölen dedin dedim, dilek diledim, korkarım yakında, seven yok beni. Canım derdim Aşikar olmaz Azar yaralarım Yar melhem çalmaz Hayal tatlı olur ama Tatminkar olmaz Ne yazık ki başka Çarem yok benim Güzel tatlı olur ama tatmin kar olmaz Ne yazık ki başka çarem yok.